Ekmek gramajı ve fiyatıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Ankara'daki bakkal ve marketlerde 200 gram ekmek yeni yapılan artışlarla 2 lira 25 kuruşa satılırken, Etimesgut Belediyesi 250 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan satmaya devam ediyor. Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ekmeği 20 yıldır 50 gram daha fazla üretiyor, sofralara piyasadan 50 kuruş daha ucuza sunuyor. Ekmek zammının ardından bakkal ve markette satılan ekmekle Etimesgo halk ekmek arasındaki fiyat farkı 1 TL'ye çıktı. Halkın ekmeği olan talebi daha da arttı. Bu ekmekten çok çok memnunuz. Bu hem gramaj olarak 50 gram fazla normal ekmekten hem de Ekonomik Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel sosyal medya hesaplarında birleri ekmek fiyatını ve gramajını tartışıyor. Biz vatandaşlarımıza 20 yıldır ekmeğimizi 50 gram fazla üretiyor, 50 kuruş ucuza sunuyoruz. Bu arada Etimeskut'ta 250 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruş paylaşımında bulundu. Vatandaşlar 3 ekmek fiyatına 5 ekmek alabiliyor. Halk ekmek alan 4 kişilik bir aile ayda 100 TL tasarruf sağlıyor. Etimeskut'ta yaşayan vatandaşlar ekmek fiyatlarından oldukça memnun. Çok güzel, her gün yiyorum, buraya geldim ben devam, bunları alırım. 200 bin ekmek üretim kapasitesine sahip Halk Ekmek Fabrikası, yoğun talebi rahatlıkla karşılayabiliyor. Fabrikada 3 vardiya ile 24 saat hummalı bir üretim yapılıyor. Ekmekler, ilçedeki 100 ekmek büfesi üzerinden vatandaşlara ulaştırılıyor. Üretimde bir aksama ya da sınırlandırma söz konusu değil. Satış yaparken de adet sınırlaması yok. İsteyen istediği kadar ekmek alabiliyor.